Değerli ikinci başkan Musta, değerli ikinci başkan Musta, Değerli teşekkür ediyorum ve tabii bizleri yalnız bırakmaya çok değerli sınav bombulara hepinize anayla desteği ile dinci desteği ile en teşekkürlerimi vardır diyorum. Allah'a emanet abla. Abla bayrağınızdır. Abla bayrağınızı. Abla bayrağınızı. Şu telefonda bir ünlü arkadaşlar. Gençlik kollarınızda, hanım kollarınızda. Gönüllerin bir olduğunuz. Ancak'ın seçimleri hazırlanıyoruz. Ve on dört ayısında inşallah yerine nevap stratejisi, durumu itfakının zaferi için gayret ediyoruz. Cenab-ı <Gülüyor> Allah çalışmalarımızı bereketli eylesin. Muhafaketler versin. Aynen. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını nasip eylesin. Aynen. Hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partimiz 87 seçim bölgesinin tamamında kendi adaylarıyla, kendi amblemiyle seçimlere giriyor. Ancak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyor. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyor. El El Bunlar. nereyde biz nerede, biz, Nere biz Bu, bu kararımızın da inşallah ülkemize milletimize <gülüyor> hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Abi Niçin Allah'tan böyle Allah'tan bir karar Allah'tan alındı? Çünkü bizim anlayışımıza göre öncelik bir mazarrattan kurtulmaya verilir. Bir mazarrattan kurtulmak elde edilecek faydalardan daha önceliklidir. Neyi kastediyorum? Elbette ki yedili masayı kastediyorum. Yedili masanın yedili masanın karanlıklarına ülkemizi, milletimizi, devletimizi teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Son derece stratejik bir duruş sergiledik. Yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, gelecek nesillerimizin muhafaza edilmesi için önce ahlak ve maneviyat anlayışımızın bir gereği olarak bu adımı attık. Neden bunu söylüyorum? Işte yedili masanın açıklamaları ortada. Bir defa bunlar toplumu kökünden çürütecek ve yıkımına sebep olacak olan bir sapkınlık LGBT'nin destekçisi ve savunucusudur. Nereden çıkartıyorum? İşte HDP. LGBT'ci. Neden? LGBT karşıtı miting yapıldığı günün akşamına daha birkaç saat geçmeden HDP Genel Merkezi açıklama yayınlıyor. Diyor ki LGBT'ye karşı çıkmak bir nefret suçudur. Bir insanlık suçudur. Kimse LGBT'ye karşı çıkamaz mı? Düşünebiliyor musun? İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Amerika'da LGBT yürüyüşüne katılıyor. Buradaki arkadaşlarımızla muhteşem bir gün yaşıyoruz diye mutluluğunu ifade ediyor. Peki CHP? Işte Cumhurbaşkanı adayları, genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu soruyorlar televizyonda. LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. Ne münasebet efendim neden verir? Herkesin kendi özel hayatı Türk aile yapısına zarar falan vermez mi? Internette videosu duruyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları soruyorlar televizyonda çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Eşcinsellerin resmi olarak evlenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diyor ki efendim gayet normal. Herkesin kendi tercihi ama Toplum henüz buna hazır değil diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu zihniyetteki insanların Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu bir düşün. Allah muhafaza buyursun. Amin. Yine CHP diyor ki efendim okul öncesi beş yaşındaki bir çocuğa Kur'an öğretmeye kalkışmak çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir diyor. Şunları Kulaklarımızla duymasak inanmamız mümkün olmaz. 2023'ün Türkiye'sinde bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın, torunlarının karşısına çıkıyor. O istiyor ve bunları söyleyebiliyor. CHP milletvekili adayı ismi lazım değil, telefonumda videosu şu anda duruyor. Kendi kanallarından bir tanesinde canlı yayında ne diyor? Diyor ki efendim ben milletvekili olursam, CHP'den seçilirsem Mecliste çözülmesi için uğraşacağım çok önemli bir sorun var. Neymiş o sorun? Efendim diyor bu camilerde hoparlörden, minareden okunan ezanlar özellikle gece saatlerinde, sabah saatlerinde insanları rahatsız ediyor. Olur! Onu... gelecek, Gelecek, gelecek, onun yaşlısı var, hastası var. Ders çalışmış, dinlenen, istirahat edeni var. Bu ezanlar caminin içinde okunsun, duymak istemeyen de duymasın. Ben diyorum bunun için mücadele edeceğim. İkinci sorun ne? İkinci sorun da bu imam hatip okulları çok fazla oldu. Bunlar ihtiyacım üzerinde. Öyleyse bu fazlalık olanları da kapatılması için ben mücadele edeceğim. Yani şu videoyu kendim izlemesem, kendi kulağımla duymasam Böyle bir şeye inanmakta zorlanırdım. İşte bu zihniyete sahiptir. 70 senedir temel özellikleri maalesef değişmemiş. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafet değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın, ne kadar helalleşiyorum derse desin. işte söyledikleri ortada. Yedinci ortak HDP'nin seçim bildirgesinden ediyor okullarda din dersini kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, inanç işleri başkanlığı yapacağız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda daha bu aziz milletin oyuna ihtiyaçları oldukları noktada bunu söylüyorlarsa yarın bir gün ellerinde yetki olduğunda, iktidar olduklarında Allah vermesin neler yapabileceklerini siz düşünün. Toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir şey tutturmuşlar. Bütün devlette, bütün toplumda bu toplumsal cinsiyet eşitliğini hakim kılacağım. Ne demek toplumsal cinsiyet? Kadın, erkek ve üçüncü cinsler. Cinsiyet demiyor, toplumsal cinsiyet diyor. Bu toplumsal cinsiyet kavramının içerisinde eşcinsellik de bu. Allah fırsat vermesin. İktidar olur olmaz. Başka bir derdimiz kalmamış gibi ilk yapacağım işliyor İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak. İstanbul Sözleşmesi ne demek? Sözde namus kavramının kökünün kazınması demek. Şu topraklarda İslamla yoğrulmuş, namusu için şehit düşmüş, savaş yapmış, şehit kanıyla sulanmış şu topraklarda namus kavramının kökünü kazıyacağım diyen sözleşmeyi geri getireceğim diyor. Her şey çok açık. Iştahı açık ortada. Böyle bir yapıya Türkiye'nin teslim edilmesine yeniden Refah Partisi olarak vesile olamaz. İnşallah bizim de katkımızla bu yapıya milletimiz geçit vermeyecek ve 14 Mayıs'ta sandıkta bunlara gereken cevabı en güzel şekilde verecek Allah'a Yine diğer önemli bir husus. CHP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da geçen hafta açıklama yapıyor. Diyor ki HDP'nin 2019'da yayınladığı tutum belgesindeki 11 maddenin tamamını kabul ettik diyor ve ittifak protokolümüze de ekledik diyor. 2019'daki 11 maddelik tutum belgesinde ne diyor HDP? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetim getirilmelidir diyor. Ne demek bu? Özellik demek, eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Burada çok kıymetli Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bu planlar Kürt kardeşimin de hayrına değil. Ne diyor derbakan hocamız? Türk ve Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır ama Türk ve Kürt bir olursa Karşısında bütün bir dünyada olsa duramaz diyor. Er er er er Bu plan aslında Büyük İsrail planıdır. Oradaki kardeşlerimizi Doğu'yu Güneydoğu'yu bizden koparmak Kürt kardeşlerimin refahı için hürriyeti için selameti için değil Asıl olarak Irak'tan, İran'dan, Suriye'den ve Türkiye'den koparılan parçalarla Büyük İsrail'in kurulması planıdır. Dolayısıyla Böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz noktada Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederek Bu mazarraktan kurtulmak adına Son derece önemli bir adım attık Ve inşallah bu vesileyle Yeniden Refah Parti'mizi 14 Mayıs'ta Meclise taşıyarak milli görüşün 21 senelik meclis hasretine de son vereceğiz. Allah'a Allah emanet Mecliste! Mecliste! Mecliste! Mecliste! Mecliste hayra vesile olma ve şerre fren olma fonksiyonumuzu çok daha güçlü ve etkili bir şekilde yerine getireceğiz inşallah. Bugüne kadar meclis dışında yapıcı muhalefetimizle, sadece eleştiren değil çözümü ortaya koyan siyaset anlayışımızla çok büyük hayırlara vesile olduk. Ayazofya'nın cami olarak açılması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunması gibi hususlarda yeniden refah partimizin yapıcı muhalefetinin çok büyük etkisi oldu çok hayırlara vesile oldu. Kısmen de olsa EYT mağduriyetinin giderilmesi noktasında yeniden Refah Partimizin mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Şimdi inşallah meclis dışında dahi bu hayırlara vesile oluyorsak mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız. Şerlere, kötülüklere de milli görüş ruhuyla engel olacağız Yüce. Buradan bir kez daha tekrar ediyorum. İttifak içerisinde olmamız hasebiyle ülke barajı diye bir problemde tamamıyla oradan kalkmış oluyor. Yani bir bölgede bir milletvekili çıkaracak kadar oy almamız halinde o milletvekili otomatik olarak seçilmiş oluyor. Türkiye genelinde yüzde yediği aşma diye bir şart şu anda yeniden refah partimiz için ortadan kalkmış durumda. Bravo. Bu çok önemli hususu da bildirmek istiyorum. İnşallah milletvekilliği seçiminde oylarınızı gönül rahatlığıyla yeniden refah partimize verebilirsiniz. Milli görüşün meclise taşınmasına katkı sağlayabilirsiniz. İnşallah bu aziz millet yedili masaya 14 Mayıs'ta geçit vermeyecek. İnşallah Cumhur İttifakı'nı yeniden Refah Parti'mizi en büyük zaferlere ulaştıracaktır. Bir kez daha seçim irtibat büromuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan ben niyaz edeyim. ediyorum. Bütün emeği geçenlere ve şurada yağışlı havaya rağmen bizleri yalnız bırakmayan hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla çok kıymetli İstanbullulara, kıymetli İstanbul'un milli görüşçülere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, açılışımız hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun inşallah. <Gülüyor> Allah imtihan al doğ. Sağ olun bayanlar.